Avşa'da deniz anası savaşı yapardık. Ben tabi daldığım bildiğim için zehirlerinde biliyorum ya onun içi mor olanlar, yeşil olanlar bilmem ne. Onu böyle tersten tuttum mu bir şey olmaz dış yüzeyinden. Böyle alırdım böyle arkadaşı laps yüzüne, onun yüzüne. Herkesin böyle şişerdi. Çok eğleniyorduk ya ama bunlar değil. Bir de Kınalı Adası'nın etrafında çok enteresan bir deniz anası görmüştüm ama böyle disko topu gibi. Bu kadar kahverengi. Ona götüm mesela dokunmamıştım. Anlattın abi yaklaşık 9 kere. Ayamına koyayım ya.